Herkese merhaba. Yeni bir meditasyon videosuna hoş geldiniz. Bir önceki çekim yasası meditasyonu videomu çok beğenmiştiniz. Çok beğendiğiniz için yeni bir çekim yasası meditasyonuyla ile geldim. Bu sefer bu meditasyonu sabahları uygulamanızı önereceğim size. Ee, sabah kalktığınızdan açabileceğiniz bir meditasyon hem o gününüzü hem de genel olarak istediğiniz hayatı yaratmanıza yardım edecek. O zaman hazırsanız Rahat bir oturuşta, ister yatağınızın üstünde, ister koltuğunuzun üstünde, güzel bir mum yakarak, belki güzel bir e, koku yakarak, çiçekleriniz varsa tade bir çiçekler koyarak ve kendiniz için rahat, güzel bir ortam yaratarak e, oturuşunuzu alabilirsiniz. Nasıl rahatsanız uzanarak da yapabilirsiniz, oturarak da yapabilirsiniz. Ama eğer oturarak yapıyorsanız, şimdi sizden gözlerinizi kapatmanızı, Arkanıza yaslanmanızı isteyeceğim. Meditasyona başlayalım. Gözlerinizi kapattıysanız, zihninizde bu yolculuğa çıkarken benimle gelmeye hazırlanın. Bu size sunulan güzel bir yaratılış alanı. O yüzden vücudunuzun sakinleşmesine izin verin. Yaşayabileceğiniz herhangi bir gerginlik veya acıyı serbest bırakın. Omuzlarınızı düşürün. Çenenizi serbest bırakmaya dikkat edin. Midenizi yumuşatın. Biraz oraya alın. Aklınızı. Sonra kollarınızı ve bacaklarınızı. Gevşetin, gevşediklerini hissedin ve vücudunuzun derin bir rahatlama içinde erimesine izin verin. İstediğin kadar baştan aşağı vücudunu gözden geçirebilirsin. Omuzların serbest mi, çenen serbest mi? Biden yumuşak mı? Kolların, bacakların gevşemiş mi? Bakabilirsin. Artık vücudunuzu manifest meditasyonuna yerleştiriyorken aklınızdan geçen düşünceleri fark etmeye kendinize izin verin. Kendinizi herhangi bir düşünceye bağlamadan sadece Birkaç adım öteden bu düşüncelerin nasıl görünebileceğini bir gözlemleyin. Belki de kafanda yavaş yavaş köpürüyor bu düşünceler. Belki zihninden hızla geçen düşüncelerle dolu bir otoyol var. Ya da belki kafanızda yer kaplayan dev bir düşünce bulutu var. Ne fark ederseniz fark edin. Derin bir nefes almanızı istiyorum şimdi ve nefes verirken gözlemlediğiniz bu düşünceleri serbest bıraktığınızı ve nefes verirken hepsinin etrafınızda yüzmesine izin verdiğinizi hayal edip edemeyeceğinize bir bakın. Ve şu an ne kadar net hissettiğinizi fark edin. Ne kadar hafif. Ne kadar açık. Sadece biraz burada olun. Bu duyguyu iyice bir hissedin. Bu açıklık alanından şu anda arzu ettiğiniz tek bir şey hakkında düşünmeye odaklanmanızı istiyorum. Belki de vücudunuzda sağlıklı ve huzurlu hissetme arzusu, belki bir sevgi dolu ve canlı bir romantik ilişki içinde olma arzusu ya da belki finansal özgürlük veya zaman özgürlüğü arzusu, belki de yeni bir ev, araba ya da hayatınıza değer katacak maddi bir şey arzusu. Her neyse bu kalbinizden geçen. Sadece zihninizde bunu görün. Bu sizin gerçekten manifest etmek istediğiniz aslında meditasyonunuzdur. Arzunuzu gözlemleyin ve ayrıntılara dikkat edin. Duyularınızın, arzunuzun daha belirgin, parlak olmasına yardım etmesine izin verin. Şu anda buna izin verebilecek açıklıktasınız. Renklere, kokulara, seslere, tatlara, dokulara dikkat edin. Ve zihninizin arzunuzun daha net, daha yoğun bir resmini çizmesine izin vermek için bir dakikanızı ayırın. Şimdi ona sahip olmanın nasıl olacağını hayal edin. Bu çok arzuladığın şey. Zihninizde bu vizyonun bir parçası olmanıza izin verin. İçeri girin. Bu sizin rüyanız. Manifest eden meditasyonunuz. Vücudunuzun ona sahip olmanın nasıl bir his olduğunu hissetmesine izin verin. Belki de tüylerinizin diken diken olduğunu, teninizde hissediyorsunuz bunu ya da gülümsemeniz yüzünüze yayılıyor. Kendinizi şu anda arzunuzu deneyimlerken gördüğünüzde ortaya çıkan duygularla bir olun. Şu anda ona sahip olmanın sevgisini, heyecanını, sevincini ve heyecanını hissederken göğsünüzün havayla genişlediğini hissedin. Her nefes alışınızda. Düşünceler. Kendinizi bu anda arzunuza sahip olmakla aynı hisadayken gözlemleyin. Onların dediklerini duyduğunuz gibi, ''O benimdir. Teşekkür ederim. O benim.'' diye tekrarlayın. Bir süre burada olun. Şu anda arzunuza sahip olduğunuz vizyonunuza kendinizi kaptırmanızı istiyorum. Ve aklınızca geldikçe, ''O benim.'' Teşekkür ederim diye tekrar edebilirsiniz. O en çok arzu ettiğin şeyi hak ediyorsun. Bu yüzden derin bir nefes al. Havanın göğsüne genişçe oturmasına, göğsünü genişletmesine ve arzunun zaten sana ait olduğuna dair inancını genişletmesine izin ver. Ve nefes verirken kendini minnettarlığa bırak. Bu uygulama için minnettarım. Bu zamanı kendime ayırdığım için minnettarım. İstediğim arzumu Yaratabildiğimi, bildiğim ve bu gücüme inandığım için minnettarım. Ve o arzu ettiğiniz şeyi aldığınız için şükredin. Şimdi ellerinizi ortada birleştirin. Belki alnınıza götürebilirsiniz. Gözlerinizi açabilirsiniz, dilerseniz etrafta göz gezdirebilirsiniz, gerçek dünyaya bir geçiş alanı oluşturabilirsiniz ve kendinizi hazır hissettiğinizde oturuşunuzu artık düzeltebilirsiniz. Umarım bu meditasyon hoşunuza gitmiştir. Dediğim gibi e, sabah uygulayabileceğiniz bir meditasyon ancak siz eğer sabahları meditasyon için vakit ayıramayacağınızı düşünüyorsanız günün herhangi bir saatinde de bunu uygulayabilirsiniz. Gerçekten çekim yasasını e, hayatınıza sokmanın çok güzel bir yöntemi meditasyon. O yüzden e, kendiniz yapamayacağınızı düşündüğünüz anlarda bu videoya geri dönebilirsiniz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Lütfen kanala abone olmayı Well, it's fine.